nasıl yapıldığını daha dün gibi hatırlıyoruz ve burası hızla büyüdü. Binlerce kişi istihdam ediliyor, üretim ve ihracat yapılıyor ve biz de yavaş yavaş eski gazeteci oldu. 46 yıldır bölgenin canlı şahidi gazeteci ve belgeselci olarak dünyayı gezerken, Anadolu'yu gezerken hiç Gebze bölgesini ihmal eder miyiz? Gebze'de olup bitenleri de tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına devralen farkını belgeselleştiriyoruz. Önemli bir makam Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızla birlikteyiz. Söyleşi yapacağız, devralen mikrofonlarını kendisine uzatıyoruz. Bakın neler söylüyor, neler anlatıyor. Birlikte izliyoruz. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgemiz ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızla birlikteyiz. Önce sizi bir kısaca tanıyalım efendim. Tabii. E, ismim Dursun Çetin benim. Endüstri mühendisiyim. E, 33 yıllık mühendisim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezunum. E, e, Gebze Plastikler e, OSB'ye geçen yıl e, başkanlık yapmaya başladım. E, yaklaşık e, 35 yıldan beri e, Gebze ve civarında sanayicilik yapıyoruz. Çeşitli fabrikalarda çalıştım ben, e, birçok yerde. E, ve şimdi kendi işletmemiz var. E, orada üretim yapıyoruz. Ee, durum bu şekilde. Efendim nasıl sanayiciliğe başladınız? Önemli, geçmiş, evet. geleceğin aynası, ee, birkaç cümle... 2004 yılında çalıştığım firmadan ayrılarak, bir Frans firmasıydı bu, ayrılarak kendi firmamı kurdum ben. Bu çalıştığım firmada destek verdi bana ve o şekilde üretim, plastik üretimine başladım. Ana işimiz otomotiv ee, için plastik parçalar ve metal parçalar üretiyoruz. O şekilde biz başladık. Ee, 2004'te Haskül Sanayi sitesinde ilk üretimimize başladık. Ee, daha sonra e, 2014'te e, burada arsa alarak fabrika inşaatına başladık. ve 2017 yılında taşıdık e, fabrikamızı buraya. 2017 yılından beri Gepos'un içerisindeyiz. E, Neden Gebze'yi tercih ettiniz? E, geçmiş çok önemli. onu da söyleyelim. Şimdi gebze e, olarak e, bütün e, yol güzergahlarının ve geçiş e, noktalarının üzerinde e, hava alanı, demiryolu, e, limanlar, deniz yolu, e, büyük şehir İstanbul'un çok hemen yanı başı, teknoloji işte beyaz yaka, yabancı dil bilen e, kişiler hep buralarda. Dolayısıyla buranın e, çok büyük önemi var e, Gebze'nin sanayi e, yönünden. E, bizim de yaptığımız işler ve birçok buradaki e, fabrikaların birçoğu e, yaptıkları işler itibariyle e, teknolojik işler bunlar. Yani uzak bölgelerde bu işlerin yapılma ihtimali yok. Bu plastik üretiminde teknolojik e, ekipman çok fazla. Kalıp, robot, makine, e, plastik. E, teknolojisini gerektiren e, proses. Bunlar ancak bu büyük şehirlere yakın yerlerde yapılabilir. Şimdi çevreciler e, hep diyorlar ya biz işte e, buralarda yeşil alanı koruyalım falan. Tabii ki koru, biz de koruyalım ama ülkende sanayiye ihtiyacı var. Yani buradaki e, makilik araziler var. E, buraların önümüzdeki bence bir e, 20 yıl içerisinde ıslah edilip daha düzgün sanayi haline getirmesi lazım OSEB haline getirmesi lazım ben tam lazım. o noktada sizin büyüme planınızın olduğunu da evet. öğrendim o konuda bir bilgi verir misiniz efendim? Bizim büyüme planımız şöyle ilk etapta sanayi bakanlığımıza ve valimize başvurduk bu komşu sınırlarımız içerisinde daha önce tahsis yapılmış 400 dönüm bir arazi var hemen yanımızda daha önceden 2004-2005 yıllarında bunun tahsisi yapılmış. 2B sorunu çözülünce, e, Gepops'a bunlar burası dörtlü dönüm dahil olabilir şeklinde. Bununla ilgili müracaatlarımızı yaptık. İlk, ilk birinci etapımız bu. İkinci etapta da e, daha sonraki dönemde bu Pelitli köyünün ilerilerinde e, ve o, böl o bölgede çok dağınık aldığı olan şeyler var e araziler var fabrika yapılaşmaları var Oralarda zaman içerisinde e bir e Gep yine gepos iki şeklinde bir e şey yapılabilir e o sebebi hatta ortak o bile kurulabilir başka o sebeyle birlikte e yaklaşık Bizim burası 1 milyon 400 bin metrekare işte bu 400, 400 dönümü de alırsak 1.8 milyon metrekare olacak burası. Diğer taraflardaki o ıslah edilecek olan alanlar var. Oralarda da yine derme ıı, çatma çok dağınık durumda fabrikalar depolar yapılmış. Aslında burada ıı, iyi bir planlama yapılıp ıı, buradaki 4 tane şu anda o OSEB var burada Taysat. GOSP ve biz bir de güzeller o sebebi var. Dördümüzün bir araya gelip bu e, Peritli ve üst taraftaki kuzeye doğru olan kısımda yeni bir planlama yapılıp oralarda yeni sanayi alanları, sanayi parselleri açılması lazım. Yapıyor musunuz bu görüşmeleri? Tabii yapıyoruz. Bunların hepsini görüşüyoruz. E, belli bir noktaya geldik ama daha çok yol var kat edecek yani. Anladım. Peki... Gebze'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Gebze tabi sanayicisiniz ve evet. en çok yatırım olan sizlersiniz. Evet. Gebze'de de bir insanlar yaşıyor vesaire sosyal, kültürel hayat bu noktalarda görüşün, düşünce önerileriniz yani nasıl bir güzel sanayiyle uyumlu bir Gebze tabii. kenti olabilir? Tabii, tabii. Şimdi Gebze özellikle büyük şehire yakın olmasından dolayı biraz sıkışmışlık bir durum var Gebze'de. Sanayi bir taraftan oldukça yoğunlaştı nüfus çok aldı göç çok aldı fakat işte Gebze'nin kuzeyi oldukça boş yani bu birçok bölge kuzeye doğru Karadeniz'e doğru yolları yapılıp o tarafa doğru bu şehrin deplası edilmesi lazım bir miktar sanayi de yine o tarafa doğru geliştirmesi lazım oralardaki ormanlık tarım arazileri yok çünkü genelde böyle pek işe yaramayan küçük ağaçlar var çalı çırpı şeklinde. O bölgelerin işte barajlara çok fazla da yaklaşmadan çünkü orada iki tane baraj var. Barajlara da çok yaklaşmadan derinlemesine bir yaklaşık bir 50-60 kilometre şehri biraz o tarafa doğru kaydırmak gerekir. Hem sanayi parselleri oluşturur hem de yaşam alanları oluşturabilir bu ana iş olarak belediyenin işi ama benim gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yapılması lazım. Efendim e, Plastik Organize Sanayi Bölgesi'nin daha evet. dün gibi canlı şahidiyiz. 90'lı yıllarda nasıl kurulduğunu evet. Gebze Gazetesi ve Devralen evet. Belgesel Programı olarak yakından takip ediyoruz. Siz de 2005 yılından itibaren buradasınız. Evet. Bize Gebze Plastik Organize Sanayi Bölgesi'nin geliş sürecini, seyrini birkaç cümleyle özetler evet. misiniz? E, i̇lk yıllarda kurduğum e, Plastikçiler bir araya geliyor. kooperatif olarak burayı satın alıyorlar buradaki araziyi. Daha sonra 88-89 yıllarında OSB olma sürecine giriyor. Ve o yıllardan bu tarafa doğru ve güzel bir gelişme göstererek hiçbir kredi kullanmadan, devletten hiçbir destek almadan buradaki sanayiciler bir araya gelerek Gepops'u kuruyorlar. Şu anda Gepops'ta doluluk %99, yani son 1-2 parsel kaldı. Onlar da inşaat aşamasına girdiler. Tamamen doldu. İstihdam ve üretim, ihracat? Onlar da söyleyelim. Yaklaşık 12.500 çalışan var Gepostta fabrikalarımızda. 147 sanayi parselimiz var. Bunların 145'inde faal fabrika var. 57 tane de yine sanayi, küçük sanayi dükkanı var. Onlar da yine e, faal durumda çalışıyor. E, 12.500 çalışan, e, ihracat olarak da 1.2 milyar dolar tahmini olarak bir ihracat rakamı da var. E, şey bu şekilde rakamlar evet. daha da geliştirilebilir. Efendim pandemi günleri yaşıyoruz. Tarihe evet. not düşelim. Gerçekten büyük bir salgın dünya sanayicilerimiz, ekonomimiz etkilendi. Birkaç cümle ondan e, bilgi alalım. Evet. E, tabii pandemi e, bütün dünyayı sarstı. Türkiye de e, bu işin içinde maalesef e, biraz bayağı bir kötü etkilendi ama sonuçta e, bizim Diğer ülkelerdeki gibi yani çok fazla bir üretim kayıplarımız olmadı. E, belli bir miktar e, üretimimiz oldu. Hatta bazen istihdam artışlarımız da oldu. E, Avrupa'daki e, aşırı duruşlardan dolayı oradaki üretim bir kısmı buralara kaydı. E, ama temel olarak e, buradaki fabrikalar e, pandemiyle ilgili tedbirlerini aldılar. Ve e, oldukça... E, sıkı tedbirlerle, e, burada Sağlık Bakanlığı'nın da tabii e, ve buradaki ilçe e, sağlık müdürlüğümüzün de e, denetimleriyle fabrikalarda çok salgın çok büyük bir etki göstermedi. Bazı bölgelerde birkaç fabrikamızda oldu, diğerlerinde çok bir şey olmadı. Tam tedbirleri alındı ve şu anda geçiş sürecindeyiz. Muhtemelen bu senenin sonunda herhalde normal olacaktır, normala dönecektir yani. Efendim son olarak bir Marmara-İzmit Körfezi'ndeki kirlilik. Şu an evet. Türkiye gündeminin bir numaralı sorulu derdi. Efendim siz de bu bölgelerdesiniz. Neler söylersiniz? Şimdi Marmara Denizi'ndeki bu kirliliğin, musilajın en büyük sebebi bu atıkların fazla herhangi bir şeye tabi olmadan direkt gitmesi olarak bilim adamlarımız söylüyor. Biz burada kendi... Bu sebebimiz olarak şunu ileteyim, son teknoloji arıtma testimiz var bizim. Oldukça bütün sanayi kuruluşlarımızdan, fabrikalardan gelen atıklarımızı, atık sularımızı oraya topluyoruz, orada arıtıyoruz. Ve sürekli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü burayı kontrol ediyor. Biz de kendimizde sürekli kontrol ediyoruz, numuneler alıyoruz, bakıyoruz. Bizim gibi buradaki o sebeplerden herhangi bir şey gitmiyor. Fakat o sebe dışında olan kontrol edilemeyen fabrikalardan atıklar kaçabilir yani olma ihtimali olabilir. Onların da asıl takip edilmesi lazım. Yoksa bizim gibi o sebeplerde herhangi bir atın kaçması mümkün değil. Zaten öyle bir şey olduğu anda fabrikaların direkt kanallarını biz hemen kapatıyoruz. O şekilde imkanlarımız var. Ve her yıl numune alıyoruz fabrika kanal bağlantı izinleri verilmeden önce. Buradaki numuneler analiz ediliyor. Değerlerin içerisindeyse müsaade ediyoruz biz kanalı açıyoruz. Eğer değilse tekrar hepsi gözden geçiriliyor. O değere getirdikten sonra kanal bağlantı izni veriyoruz. Yani çok teşekkür evet. ediyoruz. Gebze Plastik Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Dursun Çetin Bey ile beraberdik. 2005 yılından beri bölgede, Gebze Bölgesi'nde ee, önemli konuları konuştuk. Bugün tarihler 10 Mayıs 2021. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Evet. Biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, yani izleyenlerimiz Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızla, birbirliği Plastikler Organize Sanayi Bölgesi Başkanımızla çok önemli bilgiler verdi, bilgiler aldık. Bir başka programda buluşmak üzere Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nden Allah'a sormadık değerli izleyenlerimiz.